Ağustos 2019 Manisa Saruhanlı e, mütevelli deyiz yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mustafa Arı evet. e, burada 7 yaşında bir bağında e, aşısız sultaniye üzüm bağında Sultan, evet. rekor gelişimimiz ürünümüzü kullandılar bu bağ bir sürgün yapmayan çubuk çıkarmayan üzüm vermeyen bir bağ 7 yaşında Evet burada bu sene rekor gelişimi kullandık e, Mustafa Bey neler oldu Neler gördük? Bir özetleyelim kısaca, bir anlatalım. İlk önce e, firma yetkilisi arkadaşlarımıza, herkese, Hakan Bey'e, arkadaşımıza, hepine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, biz bu gübreyi kullandıktan sonra bağımızda iyi bir gelişim olduğunu gördük. Hı hı. Ve aynı zamanda bu bağ beyefendi dediği gibi sürgün yapmayan, üzümde sıkıntı yaratan bir bağdı. Özellikle... Şş. Buyurun. Şey yapalım mı? Toprağımızdan önce başlayıp yukarı doğru gidelim mi? Aynen öyle. Oradaki yani, bu bölgenin önce adını söyleyin. Kır, kır mevki olarak geçiyor. Mütevelli yaşıyor. de kır mevki. Bu toprak nasıldı? Toprak normalde işlenmeyen. Ee, zaten burayı bilen bilir. Çok sıkıntılı bir yer. Ee, mesela dokuzluyu bıraktığımızda motor gitmiyor. Sıkıntı yaratıyor. Bilmem evet. ne yapıyor. Sürekli sert bir zemini olan bir yerde. Biz rekor göreşimi kullandıktan Şu sonra an, toprak zaten işlemeye müsaade. Şöyle gösterelim. Sahip. Yani, yani çok yumuşak, bir yumuşak. güzel bir toprak oldu. Yani aynen öyle. Bu şekilde ve kullandıktan sonra zaten bu toprağın işleştiğinden sonra bağın da etkileşimi farklı oldu. Sürgün Neler yaptı. oldu bağda? Çok güzel bir sürgün oluştu, ee, üzüm kalitesi farklı arttı ve hı hı. E, asmaların e, kendine gelmesi, burada zaten asmalar direkt hemen sararmaya başlıyordu. Toprak gelişimi olmadığı için, hı hı. toprakta sıkıntı olduğu için. Rekor gübre rekor gübreyi kullandıktan rekor sonra gelişimi. rekor gelişimi kullandıktan sonra herhangi bir böyle bir olay yaşamadık. Direkt zaten mesela makineyi bıraktığımızda direkt aşağıdan sıkıntısız bir aşağıdan şekilde toprak. Çıkıyoruz. Aynen. Buranın tamamı böyleydi değil mi bu Tamamı bağın. böyleydi evet. Kaç dönüm bu parçanız bu da? bir bağımız var. Dört İlk denemeyi burada yaptık. Rabbim nasip ederse bundan sonraki İnşallah. diğer bağlarımıza da rekor Şimdi gelişim gübresini kullanacağız Öncelikle zaten. Öncelikle burada şu üzümü bir gösterelim. Şimdi burada geçen sene üzüm yoktu. Şöyle yaklaşalım. Görüntü alsın. Şu üzüm salkımları görülüyor. Evet. Buraya kesime geldi. Şimdi bu bağda e, izleyicilerimiz diyebilirler. Şurada sarılıklar vesaireler var. Evet. Şimdi bu bağ hiç sürgün yapmayan bir bağ. Evet. Bu da yeni yıl sürgünü doğru evet, yeni mu? Evet. Çubuk sürgün. çıkarmayan. Geçen şey... sene geçen sene budatçılar bize bana söylediği tek şey ondan önceki ondan önceki sene yani çubukları bıraktık. Bir yıl... Çubuk yoktu yani. Sürgün dahi yoktu yani Sürgün burada. dahi yoktu. Şuradan da gösterelim şöyle. Aynı. Şu mesela şu sürgün bu senenin sürgünü. Evet. Şöyle geliyor yeni çubuklarımız. Evet. Artık ben... üzümlerimiz var. Aynen. Yani burada bizim amacımız aslında bu sene çubuk çıkartmaktı. Toprağı evet. düzenleyerek, besleyerek. Şöyle gösterelim. Şuradan. Şöyle çekelim. Ee, üzüm salkımlarımız bu şekilde. Evet. Sürgünlerimiz de aynı anda. Yeni yıl çubuklarımız gidiyor. Ve burada aynı zamanda şu üzümlerde... Burada sürekli küçük tane olurdu. Hiçbir zaman tanesi bilmezdi. Ne hormon ne de bir şey kullandı. Kendiliğinden böyle güzel bir tane, güzel bir orijinal bir oluşum oluştu. Orijinal bir oluşum oluştu. Şimdi tekrar söyleyelim. Videomuzun ortasına evet. veriyoruz. Bu bağ çubuk çıkarmayan salkın, üzüm vermeyen bir bağ. Evet. 7 yaşında. Evet. 6-7 yaş aralığında bir bağ. E, Rekargo ilişim malum bir toprak düzenleyici. Evet. Bir i̇laç bir gübre değil. Tabii ki e, bu bağlar içinde tüm yapılan e, meyvecilik veya açık alan üretimlerinde de toprağın kalitesi ne kadar iyi olursa bağlarımızda gördüğümüz gibi sonuç alıyoruz. Toprağımız değişti. Bağımız değişti. Evet. Şöyle e, gidelim biraz daha. Tabii. Gösterelim. Yani bu bağ sonuçta tekrar geriye doğru da gösterelim. 4 dönüm. 4000 metrekare bir alan evet. burası şu anda. Mütevelli de. Hı hı. Şöyle yavaşça. Çok hızlı hareket etmeden. Şöyle burayı da gösterelim. Şu salkınları. Şimdi bu salkımları alamıyorduk. Salkım almıyorduk, çubuk alamıyorduk. Yani. Çubuk, çubuk alamıyorduk. olmuyorduk yani. Şuradaki sürgünü görebilirsiniz. Şimdi burada söktüğünüz yerler var. Yeni diktikleriniz evet, var. Başlayalım. Şu karşıdakini de gösterelim. Şöyle şu salkımları. Bu şekilde. Şimdi buradan da yani göstermek istiyorum ki en azından evet. şöyle gelin. Şuradan da gösterelim. Ee, üzüm alamadığımız, hatta belki de e, sökme gibi bir düşüncemiz olan bir bağda. Evet. Bu sonuçları aldık. Mustafa ee, Bey rekor gelişimi gönül rahatlığıyla bağcılara tavsiye eder misiniz? Öncelikle Manisa bölgesi bağcıları, Türkiye'deki bağcılarım sizi izleyecekler. Aynen. Şimdi burada zaten toprak, toprağın en güzel yapısı kendine ait olmasıdır. Asma eğer toprak iyiyse verim verir. Toprak iyi değilse verim vermez. Toprağın işleyişi güzelse her zaman çubuğunu da alırsın, üzümünü de alırsın. Ekor girişimi kullandıktan sonra, toprak daha iyi olduktan sonra asmalardaki değişimi zaten fark edecekler kendileri zaten. Hı. Toprak ne kadar işlenişe elverişli olduğu zaman asmalar o kadar daha iyi oluyor. Ben memnunum. Tavsiye ederim arkadaşlar kullanmak isteyen arkadaşlar. Evet. Sizin başka bağlarınız da var. Var seneye lanetse onlara da kullanacağız. Evet. Eğer bu sene bir deneme aşamasıydı memnun evet. kaldık. Nasip ettiği sürece bir 70-80 dıkar akım bir bağımız var. Geri i̇nşallah. kalan sene onları da kullanacağız inşallah. Nasipçe. Biz de yeni gelecek sezonda da inşallah gelip i̇nşallah. diğer bağlarımızla gideceğiz. Her zaman. Gireceğiz. Her zaman. Burada sökülmesi yani çubuk yapmayan, sürgün yapmayan, üzüm vermeyen, hiçbir salkım oluşmayan bir bağdır. Evet. Üreticilere tekrar söylüyorum, toprak ne kadar kaliteli olursa, evet. ne kadar sağlıklı bir hale getirirseniz bağın kök yapısı, beslenmesi her şey artıyor. Her şey artıyor. Burada sulamayla ilgili bir tespitiniz oldu mu peki bu sene? Su tasarrufuyla ile ilgili, mesela sulama aralığı, su sayısı, şu ya, an biliyorsunuz Ağustos'un e, 24'ü son şeylerine geldik. Evet, burada zaten normalde biz e, 4-5 su veriyorduk. Neden? Çünkü Hı -hı. E, gelişim olmuyordu. Acaba su sudan mıydı, bilmem ney miydi? Bu yıl 2 iki iki su verdik buraya, 2 kere suladık. Zaten e, gelişimi gördükten sonra kendi kendine zaten belli bir şeyler, e, filiz vermesi, sürgün yapması, üzümlerde daha iyi bir oluşum, bizim için daha iyi oldu. İkinci ya da üçüncü bir suya gerek duymadık. Şu anda gayet iyi, sağlıklı. En azından 6-7 su vermekten ya da 4-5 su vermekten şu anda daha şu anda iyi yani. Şu anda kurtulduk diyorsunuz. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben Bağınızı teşekkür bize ederim. Bol bereketli hasatlar olsun. Allah daha çok artırsın. Ben de bütün çiftçilere buradan e, rekor gelişim gübresini kullanmalarını tavsiye ederim. Biz kullandık, memnunuz. Diğer bağlarımızda da kullanacağız. İnşallah sene yine tekrar bir çekim yaparız. O zaman daha farklı. İnşallah. Bu ilk yıl, ikinci yıl daha Sene farklı olacak. Sen Şöyle bakalım.